ler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz 360 ekranlarına. Herkese günaydın. İnşallah şu anda bizi televizyonlarında izleyen herkes sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde ekran karşısındadır ve bizi izliyordur ve elbette gün içinde de güzel haberler alırsınız. Amin. İnşallah güzel bir gün geçsin sevgili izleyiciler. Böyle hızla günler geçip gidiyor. Kısıtlamalar gevşedi. Daha doğrusu biraz daha kontrollü olarak normalleşiyoruz. Sonuçlarını gün be gün anbean an sizlere bu programdan aktarıyoruz. Bugün birazcık buruk başladık hocam güne. Doğru. Dün akşam bir haber aldık. Ee, çok sevdiğimiz oyunculardan da 360 ekranlarının da yine yüzlerinden de aslında 80'ler dizisinde hep izledik. Ee, çok sevgili Rasim Öztekin'i kaybettik dün akşam. Evet maalesef haberi aldığımız andan itibaren hepimiz hakikaten çok üzüldük. Ee, Dediğim gibi bizim kanal adına da e, ayrıca üzüntümüz var. Çünkü gerçekten de e, bu ekranlarda görmeye alıştığımız hani evlerimizin bir babası da sevgili Rasim Öztekin olmuştu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Evet son yıllarda birazcık acele etmişti aslında gerçekten sanki bilirmiş gibi kovuğunu hızlıca pandemide devretti çok hızlı hareket etmiş gördüğümüz kadarıyla son yıllarda ailesine sabır Allah'tan da rahmet diliyoruz kendisine bir kez daha doktorum yanımda ekibi olarak. Kabızlık ciddi hastalıkların belirtisi olabilir mi? Kabızlığın hangi evresinde doktora gitmeliyiz? Fazla tüketilen çay ve kahve kabızlığı tetikler mi? Kabızlığa karşı neler tüketilmeli, nasıl beslenmeliyiz? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın kabızlık ve tedavisi hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı Evet bugün 9 Mart 2021 Salı günlerden sevgili izleyiciler dün 8 Mart'tı hemen dünün tablosuna bakacağız erken saatte karşınızdayız. O nedenle bir gün öncesinin Turkağız tablosunu değerlendiriyor Murat Hocamız. Bakalım bize sayılarla ilgili neler söyleyecek kısıtlamaların yankıları görülmeye başlanmış mı? Daha doğrusu kısıtlamaların e, gevşemesinin yankıları. Evet hocam söz sende inşallah güzel şeyler sorarsın. Evet umarım güzel şeyler söyler tablo esasında ben bir şey söylemiyorum sonuçta sadece tablonun analizini yapıyorum. Biliyorsunuz matematik yanılmaz 2 artı 2 her zaman dörtlü dünyanın neresine giderseniz gidin. Bundan 500 yıl önce de aynıydı 500 yıl sonra da aynı olacak değişmeyecek. Önemli olan tabi şu yani bu tabloya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biliyorsunuz son dönemde kısıtlamalar gevşedi. E, gevşenme yaşandı ve bazı sayılarda yükselme zaten bekliyoruz doğrusunu isterseniz. Hani sonuçta bir gevşeme olduktan sonra sayıların aynı kalması mümkün değil. Önemli olan e, burada sağlık sisteminin aksamaması ve özellikle hasta sayısının çok yükselmemesi. Şimdi hemen tabloya bakalım 8 Mart'a. E, önce test sayısıyla başlayalım. 139.429 test yapılmış ve bunun sonucunda da 13.215 vaka tespit edilmiş. Hatırlayın bir ara bu Sayı 5.000-6.000'lere bin kadar düşmüştü. Şu anda 13.000'den bahsediyoruz. Her zaman olduğu gibi yayına girmeden önce bugün de acaba yüzde kaç diye baktım. Yani her 100 testten kaçında pozitif sonuç alıyoruz diye baktım. Yani 13.215'i 139.429'a böldüm. Ve daha öncesinde bu oran yüzde 8'ler civarındaydı. Bugün yüzde 9'un üzerinde. Yani yaptığımız test sayısı artıyor ama... Oransal olarak da vaka sayısında artış var buna dikkat etmek gerekiyor. Hasta sayısı da 600 civarındaydı orada da artık son iki gündür 700'leri görmeye başladık. Demek ki yani bu tablo bize esasında şunu gösteriyor. Bir test sayısını arttırdığın zaman vaka sayısını daha fazla görüyorsun ama oransal olarak da bir artış var. Dolayısıyla hani dikkat etmediğimiz takdirde kısıtlamaların gevşemesi geri alınabilir il bazında, iller bazında da e, yeniden kısıtlamalar daha katı hale gelebilir diyor bu tablo bize. Yani dikkatli olun diyor aslında. Burada koca bir kırmızı ünlem var açık söyleyeyim size. Şimdi vefat sayısına bakıyorum. Vefat sayısı aynı. 60 civarında. Burada artık buralarda geziyor gibi görünüyor. E, tabii ki vefat sayısının direkt ilişkili olduğu tablo neydi? Ağır hasta sayısı. Ağır hasta sayısı da 1239 olarak belirlenmiş. 8 Mart'ta e, 24 saatlik veriler itibariyle. Hastanelerdeki doluluk oranları çok farklı değil. Zaten işte yatak doluluk oranı %51. Yalnız bunda da hafif bir yükselme var. Onu da dikkatinizi çekeyim. %49'du. %51'e yükselmiş. Erişkin yoğun bakım doluluk oranında çok ciddi bir fark yok. Ventilatör doluluk oranında %29-31 civarında hep dolanıyor. Ee, üç mekanik ventilatörden bir tanesi dolu. ikisi müsait gibi gö görünüyor. Ciddi bir yük altında değil şu anda sağlık sistemi. Ama... Buradaki verilere baktığım zaman ciddi bir risk altında olabilir mesajını da çok net olarak veriyor. Gerek artan vaka sayısı gerek artan hasta sayısı bize bunları düşündürüyor. Düşündürmek zorunda ve e, etrafımızda arkadaşlarımızla dostlarımızla akrabalarımızla konuşurken de bunları bu mesajı vermek durumundayız sevgili dostlar. Lütfen buna dikkat edelim. Dün hatırlayın e, toplam 11 Mart'tan bu yana 29.000'in üzerinde bir vefat sayısı olduğunu söylemiştik Türkiye'de. Evet 29.094 oldu dün kaybettiğimiz vatandaşlarla birlikte bu sayı ve bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da Türkiye'de 2.700.000'in üzerine çıktı hatta 800.000'e doğru tırmanıyor gibi görünüyor. Özellikle dün de bahsetmiştik ee, Doğu Karadeniz bölgesinde artışın çok ciddi olduğunu Sayın Sağlık Bakanımız da söyledi zaten ama bunun yanı sıra bazı iller Risk anlamında da daha ciddi pozisyona geldi. Örneğin İstanbul bugün Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu il İstanbul e, yüksek riskliden çok yüksek riskliye döndü İstanbul'daki tablo. E, bakalım bugün başka ne haberler var? Selda senin yanına geleyim şimdi şöyle bir göz atalım. Hem Instagram'a bir bakalım neler var kimler bize günaydın demiş. Evet onu da hatırlatmasını hemen yapalım. Doktor muyumda tv360 instagram adresimiz sevgili izleyiciler aramıza ilk kez katılanlar izleyenler varsa hemen... 360'ı ve doktorum yanında 360'ı takibi alabilirsiniz. aydınlarınızı nereden yazdığınızı da bekliyoruz. Her sebebi olduğu gibi bu programda iletişimi çok seviyoruz. Sizinle etkileşimde kalmayı çok seviyoruz. Murat Hoca'nın söylediği gibi İstanbul riskli bölgedeyken çok yüksek riskli bölgeye geçiş yaptı. Bu ürkütücü çünkü çok kısa sürede gerçekleşti bu. Neden? Çok bunaldık. Evet haklıyız, haklısınız, haklılar. Ama kendimizi hemen sokağa attık. Bu kontrollü normalleşmeyi biz... Ne yaptık? Ee, pandemi bitti gibi algıladık galiba birazcık. Maskeler çok hızlı atıldı. Yani o atıldı diyorum. Yani o restoranlar, lokantalar hani %50 kapasitedendi ama biraz aşıldı bu ve herkes maskesiz yemek yedi yani. Bilmiyorum. Şey çok önemli. Artık insanların hani kendisini kontrol etmesi çok önemli ve ayrıca il bazında artık kararlar verileceği için il bazında da kontrollerin yapılması çok önemli. Evet. Biz kendimizi kontrol edeceğiz ama bir yandan da kontrol edici bir güce, güce de ihtiyaç var. Hani bir lokantanın %50 kapasiteyle mi çalışıyor, %70 ile mi, %100 ile mi çalışıyor? Hani bunu e, o bölgede, o ilde olan otoritenin kontrol etmesi gerekiyor. Evet. Bence bu çok önemli. Çünkü şöyle düşün, mesela iki katlı bir e, lokanta düşün, tamam Hı -hı. mı? İki katta yüz masa olduğunu düşün. Şimdi normalde 50 masayla çalışması gerekir. Ama 50 masayı iki kata bölmesi lazım yani 25-25 bölmesi lazım. Evet. Şimdi sen 50 masayı tek katta açarsan e o zaman e, %50 kapasiteyle çalışıyorsun ama aslında gene sen alt katı %100 kapasiteyle hizmet veriyorsun anlamına gelir. Bilmem Tabii. anlatabildim mi? Evet mesafeleri mi? birazcık ayarlaması O yüzden lazım. bu çok evet. önemli. Yani evet ben diyebilir ki kapıda e, bu işte 100 kişiyle sınırlandırılmıştır ama 100 kişiyi tek salona doldurursan bir anlamı yok. Evet yani e, jandarma, polis e, etrafta anonslar geçiyor evet maskelerinizi takın diye. Ama arkadaki restoranda ya masalar birbirine yakın şekilde izliyor, şey, yemek yemeye devam ediyorsa orada bir sorun oluyor işte böyle. İnşallah e, tekrar kapanmaya gidilmez. Zaten üçüncü dalganın eteğindeydik İnşallah yukarı doğru tırmanmayız. Bütün dileğimiz bu. Tünelin ucundaki ışıksa aşıdan geçiyor diye söylemiştik dün de aşılama ile ilgili ilerleme Gayet güzel ülkemizde. Hemen onun haberini sizlere aktaralım. Murat Hoca da zaten ne dedi? 10 milyonu geçecek. 10 milyona geliyoruz dedi. Öyle de oldu. Türkiye'de COVID-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama aşı sayısı 10 milyonu. Kişi sayısı ise 7,5 milyonu geçti. Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı İstanbul'da 1 milyon Ankara'da 823 bin İzmir'de ise 669.449 oldu. aşağı haritasına da şöyle bir bakarız ama öncelikle bu sayılar tatmin edici mi hocam? E, yani Türkiye şu anda bence iyi gidiyor. E, tabii ki daha hızlı olmasını hepimiz isteriz. Ama e, ilk başta tabii hedeflenen aşılanacak kişi sayısı daha az olduğu için başlangıçta biraz daha düşük oluyor. Önce nedir işte sağlıkçılar aşılandı. E, ondan sonra 90 yaş üstü. 80 yaş üstü vesaire gittiği için orada şimdi artık yavaş yavaş 60'lı yaşlara geriledikçe tabii nüfus gittikçe artmaya başladı. Hedef kitle genişlemeye başladı biraz onunla ilişkili açıkçası. Şimdi zaten tableti ekrana yansıttığımız zaman net olarak göreceğiz bugüne kadar kaç aşılama yapıldı diye. Bakın şimdi hemen şöyle ortada genişlettim size de. Gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı'nın sitesine şu anda bağlanmış durumdayız. Toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 142 bin oldu. Bir doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 638 bin ve iki dozu uygulanan yani iki da olan kişi sayısı da 2,5 milyonu geçmiş durumda. E, aşı tabii önemli çünkü zaman içinde bizde de belki işte hani aşısı e, tamamlananlar AVM'ye daha rahat girebilir denebilir veya bunun yanı sıra farklı uygulamalar olabilir. Aşı karnemiz evet. bir şeyimiz olacak belki de HES kodu gibi onu da söyleyeceğiz. Evet, evet, dolayısıyla hani baktığım zaman Türkiye genelinde bayağı e, aşılamanın yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. İşte şu an 9 Mart salı yani bugün 9.40 itibariyle uygulanan aşı miktarları burada. İstanbul bak toplam... 1.607.342 yani buçuk milyonun üzerinde aşı uygulaması yapılmış ve aşılaması tamamlanan da neredeyse 500 bin kişi var 428 bin. Şu anda 65 yaş üstü kamu kurumlarında çalışanlar öğretmenlerin de başlandı aşılanması Ziya Selçuk'la başlamıştı Milliyetin evet. Bakanımız. Kendisi de aynı zamanda bir öğretmen olduğu için. Ee, şu anda yani yaşta bir şeyler daha henüz değişmedi değil mi? 65 yaş üstü devam ediyor ve e, mesleki aşılanmalar var. Şimdi aşılama şeyini getirdim ekrana Heh. şurada. Bak birinci aşama neydi? Sağlık kurumunda çalışanlar e, yaşlı engelli koruma evlerinde yerlerde kalan çalışanlar ve 65 65 yaş üstü bireylerdi. Ekranda çok iyi görünmüyor mu? Ben monitörde ha, sanki ben de iyi mu? Ben bir göremiyorum ama. ama evet neyse olsun. Şimdi ikinci aşamada aşılaması olanları görelim. Hı. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli, öncelikli sektörler ki bunlar neler? Hemen onları bir göza, göz atalım. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta, güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü, taşımacılık e, şeklinde bir ha, öncelikli 55, grubumuz 59, vardı. Evet. Aynı zamanda bu aşamada 50 ile 65 yaş arası bireyler aşılanacaklar. 64 yaş. 50 İlk, ile 64. Evet. Yani Önce 60-64 aşılanacak. Evet. Sonra 55-59 arkasından 50-54. Yani yaş. şu anda biz aşılamada gördüğünüz gibi ikinci aşamadayız. Sağlık Bakanlığı'nın sitesine göre. Evet. E, korona geçirenler senin gibi... Antikor testine tabi tutularak mı olacaklar? Mesela şimdi Sağlıkçı... 50-59 mu diyor? Mesela sen... Yok şimdi şöyle. E, <gülüyor> aslında mi? korona geçirenler şu grup. Dördüncü aşama. Hı. Yani Yaşı aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlar. Bu grup esasında. Ama yani burada... senin sıran geldi ama korona ama. geçirdiğin için. Sağlıkçılar için farklı bir durum var. Hı. Acele yani yüksek ben. yüksek... Bir... Yüksek riskli olanlar, mesela sağlık çalışanları, üçüncü aydan sonra aşı hakkı veriyor. Hmm. O zaman sen sağlık çalışanı da olduğun için... Evet, ben olabilirim. Ee, antikorun olsa da olmasa da mı yoksa? Yoksa sana tercih mi bu? Yok, yani e, antikorun olsa da olmasa da olabilirsin. Ama çoğunlukla antikor çıkıyor zaten. Az ya da çok. Evet. Antikor, şimdi antikor çok seviyesi... Çok koruyucu mu yani? Yani şöyle şimdi, hangisi? Tabii ki koruyucu. <gülüyor> <gülüyor> antikor. <gülüyor> ee, ama yani olay tek başına antikor değil aslında. Onu hmm. söylemek lazım orada. Hani hep biz antikor üzerinden hmm. konuşuyoruz ama bağışıklık sisteminin tek silahı antikor değil. O yüzden mesela hani mutasyonların e, önemli bir bölümü Güney Afrika'da ve Brezilya mutasyonunun iki ortak özelliği var. O da şu, e, antikorlardan kaçabiliyor bu yeni mutasyonlar. Ha bir de o var. <gülüyor> yani antikorun yüksek görünebilir ama evet. sen yine bunu ya taşıyabilirsin ya yaşayabilirsin. Ama... Ama hep söylenen şu bağışıklık sisteminin tek silahı antikor olmadığı için yine de bir koruyuculu olacak diyorlar. İster aşıyla antikor geliştirmiş olun veya bağışıklık geliştirmiş evet. olun, ister virüs kaparak geliştirmiş olun bağışıklığınızı. Evet, evet aşılama ile ilgili de gayet e, Türkiye başarılı bir şekilde ilerliyor. Yerli aşılarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yine sizlere e, mutlaka aktaracağız. Şimdi doktorum yanımda. TV360 Instagram adresine gelen mesajlara göz atacağız. Ama korona ile ilgili, pandemi ile ilgili bu süreçte yaşananlarla ilgili tüm detayları hem bize sorabilirsiniz hem de zaten sizlere an be an aktardığımız için öğrenebilirsiniz. Yine bir haberle devam ediyorum. Az sonra mesaj okuyalım olur. Tamam. Tamam. Haberimiz şöyle Sağlık Bakanlığı temaslı takibi, salgın yönetimi ve Filiyasyon rehberindeki yeni düzenlemeye göre İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin karantinası izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak. Ee, bunun ne demek olduğunu Murat Hocamız anlatsın. Yani İngiltere varyantı buradan tehlikeli değil mesajını da almayalım tabii. Yok. Yani şimdi şöyle... E Hatırlayacaksın zaten esasında bu karantina ve izolasyon süreleri kısıtlanmıştı yani kısaltılmıştı. E Tabii en büyük endişe aslında şuydu hani yeni gelen mutasyonlarla enfekte olursam acaba e, hastalık daha mı uzun sürüyor, daha mı ağır seyrediyor, daha mı kolay yayılıyor. Şimdi bazı konularda bilgimiz var o da şu mesela İngiltere varyantının %70 daha fazla bulaştırıcı olduğunu biliyoruz. Hmm. Ee, Sağlık Bakanı Doktor Koca 3 Watt'ta bir e, tweet atmıştı hmm. ve dedi ki Türkiye'de 196 İngiltere mutasyonu var, 2 Güney Afrika mutasyonu var, 1 de Brezilya mutasyonu var dedi. Şimdi ondan sonraki rakamları bilmiyorum görmedik ama e, şu anda Türkiye'de en fazla görülen mutasyonlu virüsli bir İngiltere mutasyonu. %70 daha fazla bulaşıcı gibi görünüyor. Ama son bir e, İngiltere'den yapılan açıklamada bunun yüzde 30 ile yüzde 50 arasında daha bulaştırıcı olabileceği ifade edilmişti. Sonrasında acaba daha mı hasta ağır hastalığa neden oluyor, daha mı fazla ölüme neden oluyor diye araştırma yapıldığı zaman İngiltere dedi ki bu yeni mutasyon hani çok farklı değil fakat bir yüzde 30 ölüm oranı artabilir dedi. Dolayısıyla burada baktığımız zaman hani Evet mutasyonlu virüs daha kolay yayılıyor ama ağır hastalık oranı çok farklı değil. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı da tahmin ediyorum bu bilgiler ışığında dedi ki hani hmm. burada e, daha uzun seyretmiyor, süreç aynı gibi görünüyor. O yüzden biz de nasıl normal koronavirüs enfeksiyonunda evet. karantina süresini kısaltıyorsak burada da kısaltalım. Evet. evet şimdi o zaman bir gün aydın alalım hocam senden. Benden mi? Senden. Ben bakacakmışım <gülüyor> efendim bugün. Peki. Sonra. ikinci yarıda da ben devam edeceğim. Şimdi sevgili izleyici, Doktorum Yomdo TV 360'a günaydınlarınızı bekliyoruz. Nereden izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İşte misiniz? <gülüyor> Yazın. Şimdi Murat hocamıza şöyle bir göz atsın sonra ben de göz atacağım. Haberlerimize devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet. Şimdi Kadrolu izleyici yerinde mi? İzleyici yerinde bak. Şebnem Hanım, Özge Hanım, Gülefer Hanım. Ee, Sevgi Onur Kaplan, Leman, Emine Hanım, Hanım, Türkan Hanım, Gökmen Hanım, Hanım e, Süeda Akşita Hanım, e, Sibel Dokuyucu, herkes yerinde görünüyor. Herkes yani... Yani yoklama burada. defterine böyle çıkarsak. <gülüyor> Süper. Doktor Sağ kadrolu izleyiciler yerinde. Harika. Harika. Tamam. Şimdi. Topluca bir günaydın. Osmanlı'dan Tahsin Kepir günaydın bize diyor. Ee, Esma Hanım günaydın diyor. Bülent Bey tabii ki günaydın diyor. Ee, evet o dünle ait bir mesaj paylaşmayı da ihmal etmemiş günaydınlar buradayım diyor Bülent Bey yine şiddet kadından sağlıkçılara basına evet. bir insan 9 ayda dünyaya geliyor ama 20 senede yetişiyor yetiştirmek önemli demiş evet Orada kadına kadınlarımızın... şiddetle ilgili evet. e, yaşadığımız o travmatik olaylar bitmez ayrıca Mümina Hanım Manisa'dan günaydın diyor Ankara'dan Rukiye Hanım bize günaydın demiş size de günaydın Bursa'dan Maydanım Hanım günaydın diyor Hı -hı. Birten Hanım günaydın. Kızım Ece ile çok seviyoruz sizi. İyi ki varsınız diyor. Sizlerin sayesinde çok şey öğrendik diyor. E, bu tür mesajlar bizi çok mutlu ediyor hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında Aysel Hanım İstanbul'dan günaydın demiş. Filiz Hanım güzel bir Bursa sabahından günaydın diyor. Burada da hava fena değil ama. Değil mi? Hı, İstanbul'da güzel. hava güzel. Güzel. Alev Hanım günaydın. İzmir'den günaydın demiş. Sabahat Hanım Kıbrıs. Kıbrıs Gir neden? Ben onu okuyamadım gir. Ya nasıl okuyabılırsın? Çok zor değil mi okumak? Yok komik. ben çok mutluyum. Neclan hanım Zonguldak'tan. Hoş Bak şimdi. Niye görmeyeceksin? Nasıl gör? Pontlar nasıl büyük biliyor musunuz telefonda? Haberiniz yok. Lütfen gösterir misin? Ya tamam hocam. Var mı bir yerinde diyorum. bir? <gülüyor> tamam tamam. He. De Mina hanım da günaydın diyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben Mini Hanım'da kaldım. Buradan sonra devam edeceğiz. Evet devam edeceğiz. Ee, ama tabii ben şunu anladım, gördüm, duydum, okudum izleyicilerimizden. Dediler ki Murat Hoca'nın bizim Aydınlarımızı okuması çok kıymetli. Çok keyifli. O yüzden de senden isimlerini duymak onlara ayrı bir keyif veriyor. O yüzden sana veriyorum buradaki şeyi. Yegane görevi. Şimdi bir şey daha söyleyecektim ben ya. Hı, hocam bir izleyicimiz diyor ki Nilay Hanım... Hı. Ee, sevgilerimi yolluyorum size. 42 yaşındayım ve kalp ameliyatlıyım. Hala bekliyorum. Kroniklere neden öncelik tanınmadı? Öncelik vardı haberimiz mi yok? Aşılanmayla ilgili yani Bakalım. hastalık, mesela kalp hastalığı olanlar, mesela kronik hastalığı olanlara da yapılacaktı. Onlar hangi sırada aşılamayla ilgili? Bakabilir misin? Hem böylece hem izleyicimize de cevap Aynen. verelim. Şöyle söyleyeyim. Kaç yaşındaydı? 42. 42'ye 40 ve 49 arası kronik hastalığı olan bireylerin sıralamada sırası 3. aşamada. Yani bu biraz önce söylediğimiz ikinci aşama bitecek. 50 55 50 ile 65 yaş arası ve hizmet önceliği olanlar bitecek. Arkasından sıra size geliyor. Kronik hastalığı olan kişilere gelecek. Evet Adana'dan da bizi Serap Hanım izliyor. Derici Serap Derici çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Şimdi hemen gelelim benim sevdiğim bölüme. Nedir o? Yüz <gülüyor> yüz eğitimle ilgili yeni bir açıklama. Şimdi tabii e, özellikle ilkokul çağında yani 10 yaş öncesi okul eğitimi, eğitim hayatı olan çocuğu olan anne ve babalar hem telaşlı, tedirgin, ne olacak eğitim hem bir taraftan gitsin istiyor hem gitmesin. Şimdi okullar açıldı. Haftada iki gün online şekilde, e, şey yüz yüze şekilde gidiyorlar. Okullar ne zaman kapanacak kısmındayız acaba uzatılacak mı diye Milliyetin Bakanı Sayın Ziya Selçuk açıklama yaptı. Dedi ki 2 Temmuz'a kadar devam edecek karneleri 2 Temmuz'da vermeyi planlıyoruz dedi. Haberimizi de göreceğiz şimdi okullarda eğitimin 2 Temmuz'a dek süreceğini ara tatil yapılmayacağını açıkladı çünkü 15 Şubat'taki sömester tatilini 3 hafta yaptık biliyorsunuz sevgili anne babalar o haftayı yani ara tatildeki bir haftayı 15 Şubat'a ekledik. O ara tatili olarak eklendi ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var diyor. Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutacağız. Bu arada çocukları LGS'ye girecek olan ailelere de haber edelim. LGS'nin ilan edilen tarihi 6 Haziran'da yapılacağını belirtiyor Ziya Selçuk. Şu anda bizim 6 Haziran'daki sınavla ilgili biliyorsunuz. LGS'ye biz karar veriyoruz. Diğerine YÖK karar veriyor. ÖSYM karar veriyor. Bizim şu anda ilan edilmiş tarihle ilgili bir çalışmamız yok. Ama bizim uzattığımız tarih bir destekleme çalışmasıdır. Yoksa sınavdan sorumlu oldukları bir durumdan söz etmiyoruz diye de e, düzeltmiş. LGS ile ilgili de bir değişiklik yok. Karar çıkarsa da ona YÖK karar verecek diyor. Ee, evet yani üniversite sınavlarında tabii... Bütün bu kararlar hepsi YÖK'ten, Yükseköğretim Öğretim Kurumu'ndan çıkıyor. Hı hı. O yüzden orada e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir ifadesi olmayacaktır. Evet. Önemli tabii sınavlardan bir tanesi liseye giriş sınavları. Hı hı. Onun da 6 Haziran'da olacağını söyledi Sayın Bakan. E, yani burada bir değişiklik olmayacak herhalde. Zaten tahmin ediyorum artık Nisan'dan sonra bu yükselmeye başlayan rakamlar düşecektir. Ne şey korona Tabi tabii, tabii tabii tabii. Ay ağzım inşallah <gülüyor> E yani öyle şimdi hani Martta yükseleceğini zaten tahmin ediyoruz Bir de hani bu gevşeme ile birlikte zaten yükseleceğini tahmin ediyoruz Hani bir gevşeme yapalım hiç sayılar yükselmesin Bu olası bir şey değil zaten onu bekliyorduk zaten hmm. Sen az önce yükselecek mi dedin sayılar? düşecek, hayır, dedin, düşecek değil mi? dedim. Ha tamam ben sen yükselecek dedim de ona mı acaba sevindim dedim bir an böyle. Hayır hayır. Tabii hayır düşecek. Düşecekse, sonra tam düşecek. inşallah ama ben şeyden <gülüyor> Yok, çok. düşecekse amenna gibi söyledim. Eyvallah. Düşecekse... <gülüyor> yani söz vermeyeyim ama görüntü ve beklenti öyle. <gülüyor> Allah razı olsun kabul ederim düşecekse. <gülüyor> Allah artacaksa o zaman ne yapacağız işte? E, yani ben Haziran'da ya ben yüksek rakam korkuyorum. olacağını hiç tahmin etmiyorum. Yani Zaten beklediğimiz bir şey hani bahar aylarında düşecektir rakam. Bir tek bizim için Mart biraz riskli. Yani riskli bir dönem e, ama bunu da yavaş yavaş atlatacağız. Önemli olan çok yükselmesi. Ama ben okulların bir daha kapanacağını düşünmüyorum. Hani diyorlar ya okulları yakında kaparlar sayılar artıyor falan. Söyleniyor yani. Hani... E yani okullar ben şu anda zaten öyle çok tam randımanla açılmadı ki zaten. E, liseler Zaten sadece... öğretmenler de aşılanmaya başladı. E, liseler sadece sınava gidiyor zaten biliyorsunuz. Sekiz... 8 12. sınıf sadece devam ediyor. Sınava gireceği için onlar da. Hı hı. Ee, onun dışında çok bir şey yok. Hani Okullar böyle tam randımanlı çalışmıyor zaten şu anda. Evet. Ee, o yüzden 2 Temmuz'a kadar. Aslında baktığınız zaman zaten Haziran sonu kapanıyor okullar. 25'i oluyor. Bu bazen <gülüyor> 22'si oluyor. Burada hani ah 2 Temmuz'a kadar demeyin. Burada 2 iki, iki hafta ya da 1 hafta fazla gidecek okula. Bir i̇ki hafta zaten. 1 hafta yani, bir hafta. yani bir hafta. normalde zaten şey işte. Haziran sonu yani 15 kapanıyor. 15 günlük tatilde... Bir hafta uzatıldı ya. Üç hafta oldu o tatil. Hmm, hmm. İşte o yüzden. O, o, açıyı, o, bir o açık kapatılıyor öyle. yani. Evet. Ama mesela Haziran sonuna kadar telafi dersleri olacak falan dense mesela ben sevinirim. Yani ne olacak Haziran'da değil Temmuz'da değil de Ağustos'ta giderim tatile. Tabii ki çocuğunu alıp okul kapanır kapanmaz yazlığına giden çok veli var ama. Hı hı. Yani burada o... Okul sevdası bence çocukların hiç şikayet edeceği bir şey değil gibi geliyor. Orada bana, işte ama şey sınavlar var ya o yüzden sıkıntı. Evet doğru. Tabii canım olacak bir şey değil i̇şte LGS var, ÖSYM'nin, şey, YÖK'ün sınavı var. Benimki de laf zaten. YÖK'ün sınavı var. İşte Evet şimdi gelelim ABD'ye. Her gün geliyormuşuz gibi oldu ama. ABD'ye gelelim. Neden? Çünkü koronavirüs o kadar e, zedeledi ve şey yıprattık ya ABD'yi. Hmm, Biz gerçekten iyi bir sınav verdik. Ama tüm bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri o kadar çok kayıp verdi ki buna rağmen şöyle bir şeye karar vermiş. Covid-19 aşılarını yaptıranların maskesiz bir araya gelebileceğini duyurmuş. Biz burada sürekli diyoruz ki maskesi, aşınızı da yaptırsanız maskenizi mutlaka takın diyoruz. Ama orada aşı yaptırdıysanız maskenizi takmayabilirsiniz diyorlar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Covid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran ABD vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıklıyor. İki hafta sonra COVID-19'a karşı tamamen korunma sağlamış, kabul edilecek ikinci doz aşısını yaptıran. E şimdi onların aşısıyla bizimki farklı mı hocam? Ee, onlar mRNA aşısı yapıyor ama yani sonuçta çok birbirinden farklı değil. Eninde sonunda hani bir aşılanma sürecinden herkes geçiyor. Ne olursa ee, olsun değil mi? Tabii, yani? tabii tabii tabii. Yani bu da tabii önemli şeylerden bir tanesi. Yani artık hani... Mesela daha önce konuştuk ya bunu. İsrail de işte ne yaptı? Dedi ki aşısı tam olan kişiler dedi. AVM'ye rahat girecek dedi. Ee, hatta İsrail bugün şey açıklaması yaptı bildiğim kadarıyla. Ee, biz artık bu işi kontrol altına aldık gibi bir açıklama yaptı. Allah, Allah. Büyük oran. Evet evet. Ee, dolayısıyla Amerika mesela işte başladı. Yavaş yavaş yani aşılamayı e, bütünlemeye başlayan, tamamlamaya başlayan ülkelerde böyle bir hani güven ortamı oluşmaya başladı. Biraz bir yöneticiler de bunu yapmaya çalışıyor. Bir yandan çünkü ekonomik olarak da toparlamaya çalışıyorlar. İnsanlar e, insanların güvenini almaya çalışıyorlar. Hı hı. E, baktığın zaman hakikaten e, önemli gelişmelerden bir tanesi işte aşıyı yaptırırsan maskesiz bir araya gelebileceksin diyor. Ama tabii hani bu ne kadar uygulanabilir daha doğrusu uygulanmalı o biraz bence tartışmalı. Neden? Çünkü bu. E, aşıyı olmuş olabilirsin ama bu taşıyıcı olmanı tabii ki engellemiyor. Evet, evet. o Dolayısıyla yüzden. Dolayısıyla maske esasında biraz hep söylediğimiz gibi e, yani bulaşmayı ve senin birine virüse bulaştırmanı da önlüyor aslında. Evet ama biz hep buradan da söylediğimiz gibi yineleyelim aşı da olunsa biz mes maske mesafe hizmetine evet, evet, dikkat evet. etmeye devam edeceğiz. Yani bir de şu var yani her aşı olduğunda herkes antikor baktırmıyor ki yani ne kadar koruyucu olduğu konusunda net bir fikrin de yok. Ve evet. bu sefer herkese de antikor baktırsan, o da ayrı bir masraf kapısı. Evet. Şimdi sevgili seyirciler haberlere devam edeceğiz. Doktor Myamda TV 360'dan yeni katılanların mesajlarına hızlıca bakıyorum hocam. Tamam. Semra Hanım Safranbol'dan günaydın demiş. Oya Hanım, Selda Hanımcığım, Murat Hocam günaydın. Oya Altın Işık çok teşekkürler. Bülent Bey'in söylediğini zaten e, az önce aktarmıştın. Kadına şiddetle ilgili mesajlar evet. gelmeye devam ediyor. Trabzon iyi yayınlar demiş. Her sabah sizleri izliyoruz. Günaydın, günaydın. Çölek hastasının pandeminin başından beri e, yaşadığı sıkıntıları bize aktarmış. Az sonra bir biliyorsunuz Sayın Orhan Tarçın hocamız bizimle olacak ve biz kabızlığı konuşacağız, kabızlığın çok ciddi hastalıkların sebebi olup olamayacağını tartışacağız. Çok önemli konular. Ekran başında kalın. Ee, evet Ezel Hanım da Ankara'dan günaydın diyor. Elif hocama bir, ben Elif özür dilerim kullanıcı adı Ezel. Hocama bir sorun var demiş. Hoca, soruları birazdan aktaracağız Orhan Tarçın evet. hocamıza. Almanya izliyor Fatma Hanım. Evimizin Fehmi abisiydi. Allah rahmet evet. eylesin demiş. Ee, Rasim Öztekin için ee, tekrar başımız sağ olsun diyoruz bizlerde Beylikdüzü selamlar diyor Buruk başladık güne yine de günaydınlar olsun icat çıkarttı ve bizi Buruk bıraktı Fehmi babamızı çok özleyeceğiz başımız sağ olsun demiş evet 360 ekranlarında 80'ler dizisiyle evet. e, hep aile evlerimize konuk oluyordu. Allah toprağını bol eylesin. Kıbrıs yerine günaydın diyor. Çok teşekkürler Leman Hanım. Günaydın, günaydın. Şimdi bir yeniliğimiz var. Onu duyuralım hmm, hocam. Evet, evet, evet. Ee, şimdi neden? Bu mesajları yazan kadrolu izleyicimiz bunu bir not et. Biraz erken kalkacaksın bundan sonra. Yarından <gülüyor> itibaren 8.30'da karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. 9.30'da karşınızda oluyorduk. 8.30'da bu ekranlardan sizlerle buluşacağız. Güneye daha erken ve zinde başlayacağız hep beraber. Şimdiden not alın. Ve, e, evet. ve ama da erken kalır, şey aydınlanıyor. O yüzden <gülüyor> ve hep şikayet ettiğiniz konu. Niye bu kadar kısa? Niye bu kadar kısa? Uzadık. Evet, evet <gülüyor> biraz da uzadık yani. Onun için yarından itibaren erken e, buluşuyoruz. Kesinlikle evet. Be bekliyoruz yani. Erken kalkanla eminim. Zaten pek çok kişi erken kalkıyordur. Hani bu saatte televizyon başında olanların zaten tahmin ediyorum hani sabah kalkıp çaylarını kahvelerini içip kahvaltılarını yapıp. Televizyon ekran karşısına geçmiş evet. olan kişilerdir. Gözlerinin içi nasıl parlıyor. Zaten sabah körü uyandığı için. <gülüyor> <gülüyor> ben de birlikte kim erken kalkıyor hiç göreceğiz uyku bakalım. Bu ile işi olmadığı için o kadar Senin mutlu işin ki. zor mu? Benim işim zor ya. Benim işim. Yok ben çok seviyorum izleyicimle buluşmayı, evet. işime gelmeyi yok ama... şey için diyorum. Yani hazırlığı tabii yani Hanım'ın ha, e, uzun saç, sürüyor. Tabii. Tabii. Şimdi makyajdı, saçtı, kıyafetti. Benim dakika... ben ne olacak? Ben bunu giyiyorum. Çıkıyorum. Yayına 10 dakika kala gelse stüdyoda ben ne yapacağım? Bir saat önceden geleceğim, hazırlanacağım. E, tabii işte çoluk çocuk olunca bir tek o anlamda ama e, yoksa tabii gençlik de var şimdi bende. Uyku lazım bana yani Murat Hoca <gülüyor> <gülüyor> az uyuyunca da yetiyor bana. Diye. Öyle der benim anne. Belli bir yaştan sonra çok az uyku yeter der de bir göreceğiz. Daha yetmiyor bana. Evet. Yok yetmez. Ay, her şeye dayanıyorum, uykusuzluğa dayanamıyorum. Ama ne yapıyoruz? Sağlıklı ve zinde hayat ve bağışıklığı güçlü tutmak için düzenli uyuyoruz. Sıradaki haberimize geçelim mi? Evet, son bir haberimiz yapalım. Son haber. Evet, risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'dan dün size bahsetmiştik. Salgınla mücadele kapsamında yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla market ve benzeri iş yerlerinde indirim kampanyalarının yapılmaması kararı alınmış. Çünkü böyle indirimler yapıldığında ne oluyor? Yığılmalar kaçırmayayım ben bunu diye ee, insanlar e, yığılıyor tabi birazcık. O yüzden indirim ve kampanyalar yasaklanmış Aksaray'da. Hocam. Ee, ya bu aslında enteresan bir haber. Neden? Çünkü ilk defa hani sokağa çıkmayın, işte şu saatten sonra evinizde kalın veya işte e, işinize evinizden yapın gibi kararların. Dışında ilk defa böyle bir karar görüyorum. Ben de ilk kez görüyorum ve e, güzel evet. değil mi ama? Güzel mantıklı? yani hakikaten enteresan ama bence çok doğru bir psikolojiye e, tespit edilmiş orada psikoloji tespit edilmiş. Hakikaten bir indirim veya kampanya yapıldığı zaman oraya e, bir hücum oluyor çok net. Dolayısıyla o hücum sırasında yani insanların e, sosyal mesafeye uyma eğiliminin tamamen ortadan kalktığı o e, alışveriş sırasında... ...riski tespit etmiş valilik herhalde. Evet, bence... ee, ve hakikaten güzel ve güzel olmuş bence. Evet şöyle bir şey de gelse mesela... ...bunun sıkıntısını bazen yaşıyorum ben de... ...bu pandemi dolayısıyla aslında... ...daha çok değerlendirilebilir bu fırsat. Market ya da bakkallarda... ...belli bir metrekare zorunluluğu olsa... ...şimdi küçücük metrekareleri market yapıyorlar... Üst, ...üstüne de mini market yazıyorlar... ...raflar böyle iki evet. tane alışveriş sepeti geçemiyor... Orada bekliyor yolun sonunda ki ben çıkayım da o girsin. Ya da yayaysan, 2-3 parça bir şey alacaksan sırtın sırtına çarpıyor falan. Buralarda da markete girmesen o müthiş bir yakınlaş yani şey oluyor. Mesafe evet. koruyamama oluyor marketlerde. Belki pandemiyle beraber bu metrekare zorunluluğu da gelebilir. Olabilir. sağ ol, teşekkür ederim. Peki, hocamıza vakit, hocamıza işte. vakit kalsın diye şey yapmadım. Daha <gülüyor> evet. fazla yorum yapmadım. Evet, doktorum yanında TV360'tan sorularınızı alalım. Çünkü kabızlık...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 Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın kabızlık ve tedavisi hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. Evet, hiç vakit kaybetmeden konuğumuzu davet edelim. Sorularınızı da siz göndermeye başladınız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber.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 isteksizlik olur. Çünkü her tuvalete çıkışında müthiş Hiç ağrısı yani olacaktır. Hı? O zaman e, daha ertelemeye çalışacaktır. Bu sefer suyu Ertele... için daha çok, şey çok şey sertleşecektir. Sertleşecek Aynen çatlak daha fazla problem yaratacaktır. Tabi sadece bu değil. Kabızlığın getirdiği problemlerden teki de hemoraittir. Eğer hmm. ki hmm. E, çok uzun süren kabızlığınız varsa büyük bir ihtimalle hemoroid ortaya çıkacaktır. Tabi bir de en başımıza artanlardan teki de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 Şimdi e, sosyal hayattaki konforunuzu bozuyorsa mutlaka doktora gitmeniz lazım. Hmm. Eğer ki e, sık sık aklınızda kabızlık buna bağlı şikayetler, bir, devamlı bir dolgunluk, Nasıl? bunun yarattığı problemler bazen baş ağrısı da yaratabilir. Hmm. Tabii bu bir sosyal problemdir. Kişi üç gündür çıkamıyor ve hmm. makat kısmında bir dolgunluk var, karında bir rahatsızlık hissi var. Bu kişide de rahatsızlık yaratır ruhsal olarak da hmm. sadece organik değil.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 arttırmalıyız kabızlığı önlemek için tabi şu var kabızlığınız var ise bir test sonra bağırsaktaki Eğer ki biz bağırsal lif gönderemiyorsak bağırsağı Örneğin şu kadar siz mesela pilavın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 genelde bunun en fazla placebo etkisinin hmm. yalan ilaç etkisi olduğu yönünde katkılı şeyler de yiyecek içecekler de var onların da çok bir etkisi yok i̇şte kefir, yok ama tüketir hasta değil mi böyle kefir. çözmek için ha, sağlık için tabii iki şey var sağlık için hani biraz evvel evet. konuşmuştuk yapay hazırlanmış lifler de vardır ee, ...sizin bitkisel söylediğiniz olabilir. gibi ama bitkisel, bitkileri burada daha çok yeşil sebzeleri tercih etmeniz. Yine probiyotik almak istiyorsanız da probiyotik kapsül veya tablet kullanmanıza gerek yok. Hı. Çünkü probiyotik doğal olarak alabileceğiniz kaynaklar ülkemizde çok fazladır. Bir tanesi kefir zaten bu çok Hı. önemli evet. bir şey. Probiyotik yoğurtlar vardır...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 Ve sonuçta bağırsak ilerletemez ve kabızlık ortaya çıkar. Erişkinlerden daha farklıdır. Bunu bir pediatrik gastroenterolog değerlendirmeli. Evet, evet bence Peki. de önemli bir konu çünkü bu. Evet çocuklar özellikle büyüme gelişme çağında. Şimdi hocam tedaviye gelecek olursak biz kendi kendimize çözmeye çalıştığımız yegane yöntem probiyotik tüketmek evet. ya da işte duyduğumuz şeyler. Bitkisel Onu lifler evet, evet tabii sinameki tabii. veya diğer karışık şeyler <gülüyor> evet. çok fazla. Var Eğer ki... öneri hocam siz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee,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 7-8'e kadar sayaraktan nefes Hı. alacağız, 10-15 saniyede geri vereceğiz. Mesela 1-2-3-4-5-6-7-8 dedik, sonra yavaş yavaş 10-15 saniyede, 20 saniyede geriye vereceğiz. yani Bu bir nefes egzersizi. Bu bir nefes evet. ve diyafram egzersizi. Hı. Bunu her sabah 10 dakika yapacağız ama her bir egzersizden sonra 10-20 saniye bekleyebiliriz. Yani bunu Hı. sabah tuvalete gidince en azından 10 dakika yapmak durumundayız. Bir de bağırsak masajı vardır. Bize çok sordur acaba bağırsak masajıyla. Çocuklara Tabii mi? çocuklara yapma etkindir çocuklara. Ama büyüklerde 1950 yıllara kadar çok kullanılmıştır bağırsak masajı. Hatta profesyonel masörler çıkmıştır ortaya. ve karın sağ... Evet sağ alt kabızlıkla ilgili sağ alt başlar. <gülüyor> sola doğru masaj yaparlar. Ve gerçekten bağırsak hareketlerine ilerlettiği düşünüyordu. Ama 1950'lerden sonra biraz terk edilmiştir. ilaçların bazı etkinliğinden dolayı. Bir de obezite artmıştır tabii evet, sonraki tabii. yıllarda. Obez olanlara masaj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 Yani kendisi zaten sorunlar oluşturur. Biraz evet. da hemorait, Hı -hı. Asistir, çatlak veya barsam sarkması gibi. Ama ona eşlik eden bazı önemli hastalıklarda da olabilir. Yani evet. kabızlık arkadan...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 Geldiği anda gideceksiniz. Evet, hani o, nerede tuvalet ayırmayın, olsun, tuvalet seçmeyin. <gülüyor> seçmeyin ya da yanınızda dezenfektan, <gülüyor> <et, gülüyor> kolonyalı mendiller evet. taşımanız gerekecek. Evet, bir soru daha gelsin hemen. Zahmet etmeyin, hemen okuyorum Siz okuyun hocam. o zaman. Evet, her dışarı çıktığımda şiddetli bir şekilde karnımda ağrı oluyor ve midem bozuluyor. Doktora gittim, bir problem yok dediler. Ama 10 yıldır aynı sorunu yaşıyorum, kilo kaybım da yok. Bu durumun tedavisi var mı, psikolojik mi? Şimdi...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 Ama onu kullanma sebebi kişide depresyon olduğundan dolayı değil. Bağırsaktaki gazı yanlış yere az bir bilgilerdeki gazı çok algılayan bu alıcıları kütleştirmek için kullanıyoruz ona. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hele böyle son 3 dakika içinde 3 soruyu tak tak tak cevapladınız. Ayaklarınızı sağladınız. Her zaman olduğu gibi onurdu sizi burada ağırlamak. Çok teşekkür ediyorum. De. Biz de Bizle kalın. Tam programı beraber kapatalım.